Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık. Bugün sizlerle birlikte hepiniz bir videoda daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Xiaomi Redmi 9C'yi kutusundan çıkartacağız. Şimdi isterseniz gelin tepe kameramıza geçelim. Masamızda inceleyelim. Evet arkadaşlar masamıza geçtik. Telefonumuzun kutusu bu şekilde. Sağ tarafına Redmi 9C, altına VTZ, Exo, Google Apps, U100 Most yazmışlar. Sol tarafında yani yine aynı şekilde kutunun üstünde herhangi bir şey yok. Kutunun alt tarafında e-mail numaraları yazıyor. Burası büyük ihtimalle şu an sansürlüdür. Wild Blue olarak geçiyor. Telefonumuzun rengi 3 GB RAM, 64 3 GB Roma sahip yani hafıza. Kutunun arka tarafında ise bu bu cihaz Türkçe karakterinin tamamını desteklemektedir. ibaresi mevcut. İsterseniz şöyle kutumuzu açalım. Kutumuzu açmadan önce telefonun kutusu gayet şık. Ee, telefonun renkleri de gayet güzel. Siyah, turuncu ve mavi var. Sağ üst köşede eski MIUI logomuz var. Kutumuzu şöyle hafifçe açıyorum ve kutunun iç tarafı boş. Yani ben içerisinden şöyle telefonumuz. Telefonumuzu şöyle bir kenara koyuyorum. E, kutu içerisinde kılıf yok. Bu beni şahsen üzdü. Önceki versiyonlarda daha doğrusu şu ana kadar açtığım tüm şahımı kutuların içerisinden. Kılıf çıkıyordu fakat şimdikinde çıkmadı. O biraz üzdü beni. Yani koysalarmış bence daha iyi olurmuş. Çünkü telefon geldikten sonra fark ettim kılıfın olmadığını. Hemen içerisinden adaptörümüz çıkıyor adaptörümüz 10 watt Şimdi bir adaptör ve 5 volta 2 ampere kadar hızlı şarj desteği sunuyor mikro usb tarafında çünkü cihazımız mikro usb ile şarj oluyor şöyle göstereyim hemen bunu da jelatinle açalım şöyle yaklaşık yani 1 metre yok herhalde kablo biraz kısa bir kablo kalmış hem mikro usb Neyse bildiğiniz standart micro USB şarj kablosu. Kutumuzun içerisinde başka herhangi bir şey çıkmıyor. Şimdi gelelim cihazımıza. Cihazımız şık ve sade bir tasarıma sahip. Şöyle alıyorum paketin içerisinden. Evet arkadaşlar telefonumuzu şu anda kutudan çıkarttık. Ve telefonumuzun kutudan çıkmasıyla birlikte ilk gözümüze çarpan tasarım oluyor direkt. Şimdi telefonun tasarımı gayet güzel bence soracak olursanız. Çünkü yani çok değişik bir malzeme kullanmışlar telefonun arka tarafında. Hani karbon gibi ama değil, tırtıklı gibi ama değil. Bakın mesela sesini dinleyin. Hani tırtık var ama yok hissediyorsunuz ama sesi gelmiyor. Ee, garip bir malzeme kullanmışlar ve bence gayet güzel olmuş. Telefonumuzun üst tarafında bir ateş yak girişimiz. Sağ tarafında ses açma kabımı. Güç tuşumuz alt tarafta çirkin bir hoparlör. Hani bana soracak olursanız bayağı bir çirkin. Çünkü yani bu hoparlör bilmiyorum hani çok eski bir model araba egzozuna benzettim ben şahsen. Ortada mikro USB mikrofonumuz sağ tarafta da sim kart haznemiz mevcut. Sim kart haznesini çıkartmayacağım. Hani çoğunuz biliyordur zaten sim kart haznesinin nasıl bir şey olduğunu. O yüzden bilmiyorum gereksiz çıkartmak. İçerisine 2 adet sim kart 1 adet de micro SD kart koyabiliyoruz. Elimdeki model 64 GB hafıza 3 GB RAM'e sahip olan model. Bunun eğer 64 GB bana fazla ben 32 GB'ını kullanırım daha az mod, daha az para vererek diyorsanız 2 GB RAM 32 GB hafızalı bir versiyonu da var. 2 GB RAM tabi günümüzde ne kadar yeter ne kadar etmez bilemem. Orası da kalmış bir şey. Ekranımız arkadaşlar 720 piksel yani Full HD bir ekran ama neden Full HD Plus değil ha, onu merak ediyorum. 2021 yılında üretilmiş Türkiye'de bir telefon neden full HD plus ekranı yok Hani o bana biraz şey geldi garip geldi Çünkü o kadar para veriyorsun ve aldığın telefonu full HD plus olmaması ve 1080 piksel o videoları oynatamaması yani biraz şey can sıkıcı bunu hani nasıl değerlendirebilirim bu telefonu anneler teyzeler kullanabileceği bir telefon olarak değerlendirebiliriz bunu. Çünkü günlük hayattaki yani gençlerin kullanımına yönelik bir telefon olmadığını söyleyebilirim sizlere şahsen. Yani fikrimi söyleyecek olursam. Çünkü hani oyun oynuyor insanlar genelde ve şu an benim 6 GB RAM'li bir telefonum var. Bu telefon bile hani bazen oyunlarda şey yapabiliyor, takılmalar yapabiliyor. Siz düşünün 6 GB RAM olmasına rağmen. Yani benim şahsi fikrim o yönde. Kameralarına gelecek olursak. Ön tarafta bir çentik kameramız mevcut. Burada zaten gözüküyorum şöyle. Ön tarafta bir adet çentik kameramız mevcut. Arka ön kameramız bu, ön kameramız, bu arada 5 megapiksel ve 720p video çekebiliyor. Yani bu yani bariz bir şekilde bilmiyorum. Çok garip. Hani 720 piksel video çeken telefonu neden bir insan 2021 yılında üretir? Arka tarafa giriyoruz. Arka tarafta 3 adet kameramız var. Triple kamera. Ben bunu ocak setine benzetiyorum. Şu kameramız ana kameramız 13 megapiksellik. 1080 piksel 30 fps videolar çekebiliyor. Hemen bir yanındaki derinlik algılama yani portre fotoğraflarımızı çekerken veya bir nesneyi odakladığımıza bakın mesela şu an telefon odaklı ve şurası bulanık. Bu derinlik algılama oluyor. Telefon 2 megapiksellikte de derinlik algılama lensi var. Bir altında da makro lens var. 2 megapiksellik yine makro lensle işe yarıyor diyorsanız da birazdan göreceksiniz zaten videoda. Altında bir adet parmak izi butonumuz okuma butonumuz var. Altta bir tane de Redmi yazımız var. Telefonumuzun yine ön kısmına gelecek olursak IPS IPS ekran kullanmamışlar. Ekranımız IPS değil. LED ekran kullanmışlar ve yani bence ekranı oldukça güzel. Yani çözümleri açısından da güzel bir ekranı var. Bence yani ekran 10 üzerinden 10. Ekrana verebileceğim puan 10 üzerinden 10. Telefonumuzun az çok özelliklerine değinmeye başlayalım. Şurada hakkında kısmına gireceğim. Sizlerle beraber bakalım. Tüm özelliklere geliyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi 3 GB RAM ve 8 çekirdek maksimum 2.30 GHz'lik bir işlemcimiz var. Yonca setimiz bu arada Mediatek yonca setlerinden. Bence gayet güzel. böyle Redmi 9C'ye göre gayet güzel bir yonca seti. İşlemciyle beraber. 3 GB birlikte telefonu tam olarak tamamlamış. Telefonumuzun Şöyle göstereyim. Buradan ek ayarları giriyoruz ve burada tam ekran görünümü var. Ekran kısmına geliyoruz. Ve burada karanlık mod isterseniz dark olarak kullanabilirsiniz. Bu telefon annem kullandığı için ışık modunda kullanıyor. Kullanıyor daha doğrusu. Hemen burada tam ekran modu diye bir yer var. Tam ekran modunda uygulama mesela örnek veriyorum. YouTube açtığımızda direkt tam ekran modunda açsın diye buradan uygulamalarımızı seçebiliyoruz. Fakat bizim burada seçeceğim şey kontrol merkezi ve bildirimci. Burada biz çentimizi istersek gizleyebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu an bir tane dalma çentik var. Şu anda dalma çentiyi gizledim şu anda komple. Hani telefonun ekranını küçülttüm. Bu gibi şeylerimiz mevcut. Bakın. Şöyle göstereyim sizlere. Daha hani gösteremiyorum bile büyük ihtimalle. Çünkü o kadar iyi çalışıyor. Evet gözükmüyor. Yani ben şu an göremedim kameradan. Çentimizi buradan gizleyebiliriz, İsteyen gizleyebilir. Ama ne gerek var derseniz bence gereksiz. Görünüş hoşuna gitmeyen arkadaşlar vardır. Onlar kullanabilir ama madem görünüş hoşuna gitmiyor neden alıyorsun? Böyle de bir soru var aklımızda. Şimdi YouTube'dan sizlere bir video açacağım ve ekranımızın kalitesine bakalım. Bu arada sertifikasını almış diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam eğer 720p 60 FPS videoları görebiliyoruz. izleyebiliyoruz. Yani gerçekten çok güzel bir görüntü var. Böyle bir videoydu. Devamında artık doğa hayvanları çıkmaya başlıyor. Belki sevmeyen, korkan arkadaşlarımız olabilir. O yüzden kapatma gereği duydum. Şimdi kameramıza gelelim. Hep birlikte bir kameramızı bir test edelim. Ve burada bir normal fotoğrafını çekelim. Ve ben de size o sırada kameranın modlarından bahsedeyim. Kameramızda Pro modu. Yani tüm ayarlarını kendimiz ayarlayabileceğimiz bir mod. Ardına Video modu. Klasik. Fotoğraf modu. ve da klasik. Port camu da artık bu da çoğu telefonda olduğu için artık bu da klasikleşti. Kısa video özelliğimiz var ve direkt kayda basmak yerine bası tutarak yapamıyoruz. O büyük ihtimalle normal videoda oluyordu bu. Uzasılmış çekim ve gece modumuz var ardından da daha fazlası diye bir modumuz var. Burayı tabii biz hepsine eklediğimiz için özellikler bölümünde yer alıyor bunlar. Şimdi... Bu fotoğrafımız az önce çektim sizlerle birlikte. Yani soracak olursanız yani kötü bir kamera yok arka kamera. Yani ışık güzel olduğu vakit aslında her kamera güzel çeker. Buradaki en önemli mevzu ışık ve bence gayet güzel bu fotoğraf. Ve gelin sizlerle birlikte portreti çekelim. Portrede çektiğimiz fotoğrafta şu şekilde yani portrede herhangi bir kusur yok zaten olmaması lazım böyle bir köşeli ve düz hatlara sahip bir fotoğraf çekerken olmaması lazım. Şimdi gelin bir de bizi çekelim. Ee, şimdi gelin bakalım <gülüyor> benim güzelde de yüzüme. Şimdi bu portre modu. Portre modunda ben herhangi bir hata bulamadım. Şöyle sizlere de göstereyim. Ee, beni çekerken herhangi bir hata yapmamış. Şurada ufak var gibi ama yokmuş. Evet, görmüş olduğum gibi ben çekerken herhangi bir hata yapmadı portre modunda. Ve bu da normal fotoğraf modumuz. Yani evet, ışık güzel olduğu sürece güzel çekimler yapabiliyor. Bana soracak olursanız. Yani buradaki en önemli etkenlerden birisi ışık. Işık ne kadar iyi olursa o kadar fotoğraflarınız kaliteli ve net olur. Sizlere az önce çekmiş olduğum düşük ışıktaki fotoğrafı da göstereceğim. Az önce düşük ışıkta çekmiş olduğum fotoğrafı da hani siz düşünün. Bakın bu fotoğraf düşük ışıkta çekildi ve yani gayet kalitesiz, net değil, yani hafif blurlu gibi. E kötü bir fotoğraf. Yani burada bizim bakmamız gereken en büyük şeylerden birisi fotoğrafımızı çekerken, videomuzu çekerkenki ışık kalitesi. Bakın mesela benim bazı videolarımda ışığım, e, benim hala aslında bir ışığım yok. Ben video çekmek için gündüzü bekliyorum. Yani benim hala bir ışığım yok. Video kameram da yok. Telefonla çekim yapıyorum. Bu arada 1000 aboneye geldik herkese çok teşekkür ederim. Onu da aradan çıkartmış olayım ama gerçekten çok teşekkür ederim. 1000 abone yaptınız beni. Ya ben aslında bu sektörde 3-4 senedir varım. 3-4 senedir 2-3 defa kanal kapandı. E, yani ben aslında bu işe pek para için bakmıyorum. Yani para için bakmadım. zaten buradan belli oluyordur. Kanalda toplam 82-83 yaklaşık video var ve hani 2,5-3 senedir video atıyorum. Para için yapan bir zaten hemen ikinci üçüncü videoda bırakır bunu. Yani benim para için yapmadığım bariz ortada belli. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve ben bunu hakikaten 82 videom var abi. herhalde 50'sinde ben kanalıma abone olayım videoya like atayım dememişim. Hani ya videonun sonunda aklıma gelmiş ya da montaj derken aklıma gelmiş. Hani bu da benim hani samimiyetimdendir diye düşünüyorum. 1000 yani abone için de gerçekten çok teşekkür ederim. Dün 995'tik. Gece 1005 olduk. Yani 10 abone birden geldi. Hepinize de buradan... Teşekkür ediyorum. Ve incelememize devam edebiliriz. Ve bu, bu arada benim bu telefonu kaçıncı çekişim? ikinci çekişim. İlk video pekişime silmedi ve ben sizlere değerini kötü bir dolar sunmak istemiyorum. E, bu yüzden ikinci kez çekiyorum. Değerimi bileyim. <gülüyor> telefonumuz neyle korunuyor derseniz yüz tanıma, parmak izi ve şifre yöntemiyle telefonumuzu açabiliyoruz. Şimdi bu telefonun en büyük özelliklerinden birisi ne biliyor musunuz bataryası bu telefonun akılları almayacak aklınızın almayacağı kadar büyük bir bataryası var ki bu fiyatı satılıyor 5000mAh bir batarya sahip ve içerisinden çıkan şarj adaptörü ise bunu destekliyor İçerisinde 10W 25 amperlik bir adaptör yollamışlar. Görmüş olduğunuz gibi şurada yazıyorum. Yani bence gayet güzel bir şey bu. Desteklemesi. Bu kadar büyük bir batarya konulması. Herhalde biz bu telefonu 2-3 günden 2-3 güne şarj ediyoruz. Ki bunu annemin kullandığını düşünürseniz. Yani günlük hayatta benim bir benim kadar kullanmıyor annem telefonunu. Yani o yüzden 2-3 günde şarj ediyor ki hani bu telefonu ben kullansam büyük ihtimalle 1.5 günden 1.5 güne şarj ederim. Biliyorsun zaten benim telefonum bataryası 3500 mAh. Biraz da ölmeye başladı. Günde bir kere şarj ediyorum. Bu telefonun watt arası çok iyi. Benden güzel not aldı. Parmak izi yok. okuyucusu ver demiş olduğumuz gibi. Yine Bluetooth 5.0 destekliyor. Wifi'miz yine standart bildiğiniz. Wifi 5 olması lazım. Tam bilmiyorum işte 801 olan wifi modeli. Çıkış yılı yani telefon 2020'de piyasaya çıktı. Fakat bu telefon 2021 Türkiye'de üretildi. Fabrikadan yeni sıcak bir şekilde çıktı. Bakın yazıyor burada. İnşallah okuyabiliriz. Assembly in Turkey yazıyor. Şu an okunuyordur. Assembly in Turkey yazıyor. Telefon Türkiye'de yeni üretildi ve biz alalı bir hafta falan oldu sanırsa. Telefonumuzun IPS ekranı varmış. LCD IPS ama nasıl IPS bu ya? IPS olması IPS IPS ne demek biliyor musunuz arkadaşlar IPS telefonu hangi yönden bakarsanız bakın aynı renkleri aynı tonu daha doğrusu görüntüyü bozulmadan görmeniz lazım o telefonun ekranın veya o ekranın IPS olabilmesi için evet normal gözümle baktığım vakit aynı gözüküyor ama kamerada o belli olmuyor kamerada direk siyahlaşıyor ekran IPS LCD bir ekranımız var işlemcimiz Cortex A53 isimli bir işlemci yani bilmiyorum önceden FullSnap Dragon kullanıyordu artık farklı marka işlemcilere de geçmiş gibi görünüyor. Ekran kartı yani chipset ben ekran kartı diyorum çünkü büyük ihtimalle ekran kartı ve MediaTek az önce demiş olduğum gibi Helio G35 chipset'ini kullanıyor. Ağırlığı telefonumuzun 196 gram. Yani biraz ağırlığını hissettiriyor telefonun böyle hafif değil bir telefon ve 3,5 milimetrelikte bir kulaklık ve 60 Hz de bir ekranımız var. Ekranımız 60 Hz. Tabii zaten genelde çoğu telefonlar 60 Hz olur bu yeni çıkan oyuncu telefonları hariç tabi. Yani ekranımız da 60 Hz. Bence gayet güzel valla şahsen soracak olursanız. Şu an günümüzdeki fiyatı hemen bakıyorum. 32 GB'li 1700 TL. 64 GB'lığına bakıyorum hemen. 64 GB'lı arkadaşlar. Turuncu olan 2100. Mavi olanı 1900. Gri diyor ama büyük ihtimalle o siyah rengi ise 1860 TL arkadaşlar günümüzde. Yani bugün hemen almak isterseniz. Her link bırakmayacağım arkadaşlar. Kafanıza göre en ucuz bulduğunuz yerden alın. Çünkü zaten telefon Türkiye'de üretiliyor ve fiyatı da zaten 2500'lerden düştü. Kasım ayında bu telefon 2500'dü işte. Bir ara 1700'de düştü. İşte biz o, o zaman aldık büyük ihtimalle. Şu anda 1900, 1800. 850 civarında dolaşıyor çünkü telefon Türkiye'de üretiliyor gümrüğü daha az ödeniyor evet, telefonumuz bu şekilde arkadaşlar yani herhangi bir oyun testi yapmayacağım isterseniz yani çok yüksek gelirse yaparım 10 kişi yazarsa <gülüyor> ya bir kişi yazsa bile yaparım aslında benim için sıkıntı olmaz isterseniz ya şimdi 3 GB RAM'li bir telefonda bilmiyorum oyun yani şahsi fikrimi konuşacak olursam ben oyun oynanmasını pek tavsiye etmem Tabii böyle PUBG'dir kalafta ti o tarz oyunlar açar ama hani çok da bir performans alabileceğinizi tahmin etmiyorum işlemcisi olsun ekran kartı yani chipset olsun ram'i olsun ya yani ram'in aslında oyunlara pek bir önemi yok ama bizim günümüzde artık öyle bir şey olmuş hani bağdaşmış abi ram'i iyiyse oyun iyidir oyun ram'i 6 ise oyunu fıstık gibi abi 16 GB 18 GB ram'li bir telefon gördüm 18 GB hani benim bilgisayarımda rahat var iyi yani 18 GB ram'le ne yapılabilir bir telefonda ben onu düşünüyorum 1 TB içerisinde hafıza koymuşlar hani alanlar vardır illaki ama bilmiyorum benim için biraz gereksiz fazla Yani şu devir de 6 ve 8 GB bence gayet ideal. Ama demiş olduğum gibi 6'nın altındaki RAM'ler biraz düşük kalabilir günümüze göre veya tam gidebilir. Yani demiş olduğum gibi eğer oyun isteyen olursa oyun diyorsun da çekerim. İsterseniz Gelin tekrardan kameramıza geçelim. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin yeni çıkartmış olduğu daha doğrusu 2020 model ama Türkiye'de üretime geçen, Türkiye'deki fabrikalarda üretilmeye başlanan telefonu inceledik. Xiaomi Redmi 9C'yi bugün sizlerle birlikte inceledik. Telefonu bana soracak olursanız bence fiyatına göre aslında iyi bir telefon kötü denilemez. Yani verdiği fiyatı hak eder ve yani şahsi fikrime konuşacak olursam bu telefonda oyun performansı yani çok güzel olmaz. Hani bu telefonda tatmin edici bir şekilde oyun oynayamazsınız. Çünkü zaten 1080 piksellik bir ekranı yok bu bir. İkinci olarak hani işlemcisi, chipseti yani ekran kartı yani bilmiyorum. Bence tam şey değil. Oyunlar için üretilmişe benzemiyor. İsterseniz oyun testini çekebilirim. Yani çok yani 3-4 kişi istese veya 1 kişi istese bile ben aslında oyun videosunu çekerim. Size kalmış bir şey. Çek derseniz çekerim. Bu videom böyleydi. Bin abone içinde herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.